Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir e, City Car Drive videosundayız. İlk defa çekiyorum arkadaşlar City Car Drive videomu. E, bugün yanımızda gördüğünüz gibi M5 E39 var. E, Steam atölyede bulabilirsiniz bu modu. Çok efsane bir moddur kendisi. Şöyle ayarlara gelip sesten e, birkaç ses düzeltmem lazım. Tamam. Şimdi devam edeceğiz. Birazcık yüksek gelebilir. Çevre sesleri falan. Hatta onu şöyle yapalım ki çevre sesleri de araç sesi de düşük olsun. Bize sorun oluşturmasın. Evet şöyle içi de görebilirsiniz arabanın. Seksi bir araba. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel. Evet. Şöyle doğru evet. Evet. Bugün arabamız otomatik vitesli arkadaşlar. Benim de Snompy v 5 h direksiyonum boyuna bayağı uyumlu geldi arkadaşlar. Çok güzel oynayabiliyoruz İnşallah seneye bir tane bir DFGT bir şey çekeceğiz. Ses alabiliyor musunuz arkadaşlar peki? boğuk bir ses var. Alttan boğuk bir ses var arkadaşlar. Efren'i çekelim, ay indirelim. Emniyetimizi bağlayalım sol aynamıza bakalım bir araştırıyor şu anda Evet ufak ufak basalım burada Yük beni pop 2 Az önce videoyu ufak bir e çektim bir iki dakika oldu olmadı Bandikemle çektiğim için arkadaşlar videoyu ufak böyle sıkıntılar olabiliyor OBS'te böyle bir kalitesiz oldu videom Sebebini bilmediğim bir şekilde kalite vermiyor o yüzden ben de ben dikemden çekme kararı aldım. Yakında yayın yapmayı düşünüyorum ama OBS'in kalitesizliği yüzünden büyük ihtimalle yapamayacağım arkadaşlar. Evet, bu arabayı bugün hız testine sokacağız. Bayağı testlere sokacağız. Acayip bir şekilde de yanlayabiliyor araba bu arada. Döndükten sonra verdik sinyali ama hiçbir şey olmaz. Acayip bir şekilde yanlayabiliyor. Ve bundan sonra arkadaşlar bir ee, Dacia Sandero'nun Lada Largus diye bir tane arabası var arkadaşlar. Onu denemeyi düşünüyorum. Arabanın bu arabanın biraz içi karanlık. Hız testine sokacağız arkadaşlar böyle dediğim gibi. Şurada biraz yavaşlayalım. Şurada isterseniz yanmaya da bilirik. Yani. Evet bu vites sesinden dolayı da hepinizden özür diliyorum. Yani kalite olmayınca abi böyle oluyor biliyorsun yani. Taak şöyle tatlı bir freni ve hidroliği var arabanın. Evet şimdi arkadaşlar ilk testimizden arabamız geçti. Yürüme testinden, gidiş testimizden arabayı geçirdik çok güzel. Abi. Arabanın içi karanlık olduğu için birazcık arkadaşlar dışarıdan sürmeyi düşünüyorum. Dışarıda çevre sesleri var. 3'e atalım araba. Olmasın. Şöyle burada bir makas yapacağız. Araba 6 vites. 5 vites şanzıman koymuşlar oraya ama. Beşten sonra bir kere daha atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kendine geliyor. Sonra geçelim. Ufak otlar giriyor oyuna. Evet. Bayağı yapıştım yani şu an gaza. Araba çok fena bağırıyor. Manevra diye bir şey yok arkadaşlar. Arabada manevra diye bir şey yok. <gülüyor> ya belki o hızlı olmaması imkansız ama yani normal şartlarda atıyordum yani bu oyunda. Herhangi bir arabayla atıyordum. Belki içerden oynayamadığım için de olabilir arkadaşlar. Benden dolayı da olabilir. Zevkli bir araba bakın. Fizikler çok iyi. Bak şuna bakar mısın? 120 ile gidiyorum şu fiziğe bak. Kayıyor biraz. Ufak ufak kaymalar var ama tabi. Şuna bak. Şu komple değin dö görünüyorum araba yanacak herhalde. Anladım. Üçmeye de şimdi ambi. Küre değdiremiyorum. Şuradan geçebilir miyim? Of ne geçtim be. Şuraya da girelim ben. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi neler yapıyorum ya. Aa orada tostladık <gülüyor> ve Allah rahmet eylesin gerçekte olsa herhalde burada kurtuluşumuz olmaz diye tahmin ediyorum Ki olmaz Allah korusun Allah arkadaşlar yani Arabanız varsa böyle çılgın şeyler yapmayın gerek yok Oooo nesin sen Golf musun MK kaçsın Reis Golf ama Hop alırım seni BAM CHIKI BAM BAM Ne makas be Allah be Of. Şekilden şekile giriyorum şu anda Görüyorum Webcam'dan kendine. Dönebilirsek buradan güzeldir Abi E60 Reis bekle sen Aman akılın evladı Aman akılın evladı Çarptım işte de tamam bekle Allah Allah Of Bu Araba ya çalıyor ama. Ay sanırsın F30. M5B. Tofaş kullanır gibi atmıyor bu testleri. Kökledim şu an arkadaşlar bakın. full kök şük. Neyse polis görmemişken biz buradan ufaktan ufaktan tüyelim ki Bize şimdi ceza meza keser. Rusya'dayız bir de arkadaşlar. Rus plakamız var. Ama... Camımız çok karanlık. Evet. ışıklarımız açık kalmış. Şu anda 160'da gidiyoruz. Buradan geçemem ben. Işıklarına. Şimdi sağdan kaçalım. Arkadaşlar hemen izliyorsunuz beni. Sen niye durdun? Ben yok. Allah'ım seni o peli. Şu polis. Polis abi geç geç. Yani olmadı da işte yani. Olmadı ya. İşte sin işte olmadı. Direkt ne olmadı ya. Polise makas attım. Olanlar oldu. <gülüyor> ufak ufak donmalar yaşıyoruz arkadaşlar. Olsa sorunu çözeceğim. Böyle şöyle tuttuğum zaman kamera direkt gidiyor. <gülüyor> Fren diye bir şey diyor yok arabada. Anladın mı? Koyduğumuz araba kaymaya başlıyor. İsterseniz arkadaşlar daha ilk videomuz olduğu için artık şeye geçelim yani. Bir hız testine geçelim. Araba kaç kilometre görüyor diyor. Onlara bakalım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar benim arabalarımı teste soktuğum yol burası karayolu. Sıfır trafiği alıyoruz. Hatta şöyle mi yapsak? Diyorum, tampondan bir çekim alalım şöyle ya da çirkin oluyor ya şöyle içeriden alalım ki güzel bir çekim olsun şöyle birinci vitesle yavaştan ufak bir gazla Nazik nazik vites geçişleri daha yolumuz uzun zaten Beşe geçelim araba ses ve kestiği zaman. Hatta komple kök yapalım isterseniz. Burada bir 190 vurdu araba. Hop altıya alalım vitesi. 211 ile gidiyoruz. Bakalım. Off. Evet. Bu patladık arkadaşlar. Bitti yani yanlış oldu. Tek evet, arkadaşlar öteye götürmeye üşendim arabayı bir dakika. Öteye götürmeye üşendim arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani aynı mantık oluyor bir nevi. Burada gerçi 190'daydık ama bir şey olmaz ya. Deneyelim. Evet arabayı şöyle iki direksiyonla kontrol edeceğim. Zor bir kontrolü var. Böyle şu boşluklardan geçerken. 6'ya geçirelim vitesi. 230 ile gidiyoruz şu an. Araba titriyor. Yani dip. Komple dip gidiyoruz gazla. 250 gördük. Evet. 260. Arabada ses yok zaten arkadaşlar. Sadece yanlama özelliği var. Bir de yol da tutmuyor. 270'i gördü araba şu anda. Evet 275 276 burada uçacağız büyük ihtimalle <gülüyor> uçmadık Allah gidiyordu 275 ve bitti arkadaşlar Araba zaten daha üstüne çıkmıyor düz yolda da bayır aşağıda denedik araba 275'i görüyor arkadaşlar ee, Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kısa bir video oldu stikardir ayınınla ilgili daha çok mod bulabilirsem arkadaşlar daha çok deneyeceğim. Şu arabayı stop edelim okudum. Daha güzel modlar isteyebilirsiniz, altta yoruma yazabilirsiniz. İşte hangi mod yapalım, hangi arabayı sürelim. Onları bana yazarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Like atıp abone olursanız daha da mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.